Ben Zeynep Türkiye'nin tarafsız, alan Bülteni ile karşınızdayız. Ben Deniz, Ömer Tarıkçılmaz'a tarikhaber.com Anahaber başlıyor. Yaklaşık 00.57'ye kadar bu ekranlarda gününe çıkan gelişmelerine serçimi paylaşacağız verdim. Ama Bültenimiz başlıyor. Sosyal medya ekranlarımızın şöyle bir tanıca bulursak. İletiyo Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram ve Tarık Haber, Twitter at Yılmaz, Reddit Ground Type 73 YouTube Tarık Haber TV ve VK Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Değerli dostlar. Diğer <gülüyor> sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak bir kolayda da yayındayız. Bir kolay kanalımız Tarik Haber TV'den bizlere abone olabilirsiniz değerli izleyenler. Up canlı yayında yayındayız Up canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere abone olabilirsiniz. Türkiye'de yayındayız değerli izleyenler. Türkiye kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'de yayınayız. Değerli izleyenler, Twitch kanalımız Star Afer TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler... Bu üç gün bu buçuk değerli izleyenler Twitter'da sesli odalarda da yayındayız değerli izleyenler Twitter kanallarımızda bekleniyorsunuz. Tabi o kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. ilk habere geçiyoruz değerli izleyenler dediğim gibi 0, 0, 0, kadar. Açıklamalar art arta geldi. Türkiye süreci yakından izliyoruz dedi. Son dakika haberi NATO toplantısının ardından Finlandiya'dan kritik Türkiye açıklaması geldi. Son dakika haberi göre geçtiğimiz gibi İsveç ve Finlandiya heyetleriyle külliyede NATO toplantısı gerçekleştirilmişti. Toplantının sonrası Cumhurbaşkanlığı sözü İbrahim Kalın, Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimle karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini ifade ettik demişti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka, Havastikov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan konuyla ilgili son dakika bir açıklama geldi. Son dakika NATO toplantısının ardından Finlandiya'dan kritik Türkiye açıklaması. Son dakika haberi. Geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya heyetleriyle birlikte NATO toplantısı gerçekleştirilmişti. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini ifade ettik demişti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Bülkenlan konuyla ilgili son dakika bir açıklama geldi. Son dakika... İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye'nin itirazı devam ederken iki ülkeden deyetler geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmişti. Yapılan kritik görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerleyemeyeceğini çok net ifade etti. İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ'yle Avrupa'da da mücadelemizi sürdürdüğümüzü ilettik. Muhataplarımıza PKK ve HIP'nin farksız olduğunu anlattık. İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimize olumlu dönüş almadık. Bu endişelerimizi de muhataplarımızla paylaştık. Türkiye'ye karşı her türlü savunma sanayine yönelik yaptırımların da derhal kaldırılması gerektiğini ilettik. Terör örgütlerine karşı somut adım atılmasını istedik. Önümüzdeki günlerde görüşmeler ve istişareler devam edecek. Henüz net bir tarih yok ifadelerini kullanmıştı. Finlandiya'dan açıklama Washington'da bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antônio Blinken ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto, görüşmenin ardından basın mensuplarına Finlandiya ile İsveç'in NATO sürecini değerlendirdi. Havisto, kendisinin de son dönemde iki kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Biz Türkiye dahil tüm NATO üyelerinin endişelerini ciddiye alıyoruz." Şu anda Türkiye ile açık, doğrudan ve yapıcı bir diyalog halinde bu konuları netleştirmeye çalışıyoruz dedi. Avisto, İsveç ve Finlandiya'dan giden delegasyonların Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor ve bu müzakereler sürecek. Biz, Türkiye'nin de desteklediği NATO'nun açık kapı politikasına güveniyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği, PKK ve terörle ilgili sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz değerlendirmesini yaptı. Alisto, Madrid'de Haziran ayında yapılacak NATO zirvesine kadar Türkiye ile görüşmelerde mesafe kat etmelerinin önemli olacağını sözlerine ekledi. Bununken Ankara ile temas halindeyiz. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi. Blinken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'ta görüştüğünü ve bu görüşmede bu konuların da kapsamlı şekilde ele alındığını ve sürecin sonunda iki ülkenin de soya katılacağına inandıklarını belirtti. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Müselen Korkutan açıklama. 5 yaş altı. Karın ağrısı şikayeti vardı. Kulağında. Herkesin gözü önünde dehşete düşüren olan. Henüz 16 yaşındaydı. Ana haber, bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 007'ye yakılar. Temmuz ayını işaret ederek duyurdu. Felaketin büyüklüğünü anlayacaklar dedi. Felaketin büyüklüğünü anlayacaklar dedi. Rusya-Ukrayna savaşının yankıları sürmeye devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Ukrayna'nın tahıl ihracat arz arzıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi sebebiyle ülkelerinin tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının durdurulduğunu belirtenle Zelenski 22 milyon ton tahılın depolarda bekletildiğini söyledi. Önden Temmuz ayını işaret ederek felaketin büyük dönüğü anlayacaklar dedi. Zelenski Temmuz ayını işaret ederek duruyordu felaketin büyüklüğünü anlayacaklar Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yankıları sürmeye devam ederken Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenskiyi Ukrayna'nın tahıl ihracat arzıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı Rusya'nın Karadeniz ve Azap denizi üzerindeki ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi sebebiyle ülkesinin tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının durdurulduğunu belirten Zelenskiyi 22 milyon ton tahılın depolarda bekletildiğini söyledi Öte yandan Temmuz ayını işaret ederek felaketin büyüklüğünü anlayacaklar dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında bir diğer gündem maddesi de Ukrayna'nın tahıl ihracat arzı konusu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ülkede ihracatı yapılamayan tahıllar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'nın ülkenin Karadeniz ve Azap Denizi üzerinden ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, durumu küresel gıda güvenliği için potansiyel bir felaket olarak nitelendirdi. 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor. Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, bugün 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor. Onları ihtiyaç duyulan uluslararası pazarlara tedarik edemeyiz dedi. Felaketin büyüklüğünü anlayacaklar. Zelenski ayrıca açıklamasında, Kıtlık tek başına gelmez, Ona her zaman durumu daha da kötüleştiren, insanların hayatlarını mahveden ve insanlar için güvensiz koşullar oluşturan siyasi bir kaos eşlik eder. Temmuz ayında, birçok ülke geçen yılki hasar stoklarını tükettiğinde, Felaketin büyüklüğünü anlayacak ifadelerini kullandı. İlla, Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık e, 0.057'e kadar değerli izleyenler. Pounda e, dolar da düşüşte devam ediyor 1623'ten şu an düşüşte. Altın 9.67 lira 60 kuruş'un düşüşte. Euro 1.742 liradan düşüşte ve İstanbul borsada günü 2.430 439'da bir düşüşle kapattılar. Kine artışı için yeni düzenlemeye geldi. Bakan kurum tarif vererek diyordu Son dakika haberine göre bakan kurumdan kira artışı düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Tarih vererek duyurdu. Son dakika haberine göre çevre ve, ve çevircilik ve iklim değişikliği bakan Murat Kurum. Kira artışları ve <gülüyor> Özür diliyorum efendim. Son dakika haberine göre çevre ve çevircilik ve, ve i̇klim değişikliği bakan Murat Kurum. Kira artışları ve Atatürk Havalimanı yapılacak millet bahçesi ile ilgili önemli aşamalarda bulundu. Bakan Kurum kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 ila 15 gün içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girebileceğini söyledi. Son dakika Bakan Kurumdan kira artışı düzenlemesine ilişkin açıklama. Tarih vererek duyurdu. Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışları ve Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10-15 gün içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi gelebileceğini söyledi. Son dakika haberi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı NTV canlı yayınındaki kira artışları ve Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, kira artışlarına ilişkin, artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme meclise gelebilir ifadelerini kullandı. Atatürk Havalimanı açıklaması Bakan Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet ile ilgili şu ifadeleri kullandı. Bugün tüm dünyaya Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğimiz tüm değişiklikleri anlattı. Atatürk Havalimanı kapanmıyor, bir pist hizmete devam edecek. Buradaki tüm yapıları değerlendireceğiz. İstanbul'umuz deprem bölgesi hazırlıklı olmalıyız. Bu alan çok büyük bir toplanma alanı vazifesi görecek. Burası bir yaşam alanı olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan dönmez. A ve devam ediyor. Yaklaşık 0077'ye kadar değerli izleyenler. Vahşi saldır saldırıda korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Vurulan arkadaşının kanlarını değerli izleyenler. Ortaya çıkmaya devam ediyor. Vurulan, arkadaş vurulan sınıf arkadaşların kan bir kişinin hayatını kaybettiği vahşi saldırıda bir çocuk sınıfta taklidi yaparak kurtulduğunu belirtti. 11 yaşındaki çocuğun vurulan arkadaşlarının kanlarını üzerine sürerek ölü taklidi yaptı ortaya çıktı. Teksastaki vahşi saldırıda çarpıcı detay. Rumlan sınıf arkadaşlarının kanlarını. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği vahşi saldırıda, bir çocuk sınıfta ölü taklidi yaparak kurtulduğunu belirtti. 11 yaşındaki çocuğun, Bundan arkadaşlarının kanlarının üzerine sürerek ölü taklidi yaptığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Uvalde kasabasında 19 öğrenci ve iki öğretmenin öldürüldüğü Robbville okulundaki silahlı saldırıda bir öğrencinin ölü taklidi yaparak kurtulduğu ortaya çıktı. Korkunç saldırıda yeni detaylar. CNN konuşan 11 yaşındaki Mia Cervido, Sınıfta film izledikleri bir sırada okula saldırganın girdiğinin anlaşılmasından sonra öğretmenlerden birinin hemen sınıfın kapısını kilitlemek istediğini ancak kapının dibinde beliren saldırganın kapının camından ateş açtığını söyledi. Jerry Lowe, öğretmenin kapıyı kilitleyemeden geri çekildiğini ve o sırada aniden içeri giren saldırganın iyi geceler diyerek öğretmeni vurduğunu belirtti. Daha sonra saldırganın ikinci öğretmeni ve sınıf arkadaşlarını hedef aldığını aktaran 11 yaşındaki öğrenci, mermilerin havada uçtuğunu, bazı parçaların başına ve omzuna çarptığını kaydetti. Jerry Lowe, saldırganın ardından iç kapıdan bitişikteki sınıfa geçtiğini, oradan da açılıklar ve silah sesleri duyduğunu, sesler kesildikten sonra ise saldırganın yüksek sesle müzik dinlediğini ifade etti. Ölü taklidi yaptı. O sırada vurulan öğretmenlerinin cep telefonundan polis acil hattını aradığını söyleyen Jerry Law, saldırganın geri dönmesinden korkarak, Etrafında bulunan sınıf arkadaşlarının kanını üzerine sürerek ölüm numarası yaptığını anlattı. Ölüm numarası yaparak yattığın zamanın kendisine bir saat gibi geldiğini anlatan Cerrillo, bir ara dışarıda polis sesleri duyduğunu söyledi. Haberde, Cerrillo'nun mülakat sırasında ağlayarak neye seslerini duyduğu polislerin içeriye kendilerini kurtarmadığını sorduğu kaydedildi. Kamera karşısında konuşmaya korkan Cerrigo'nun havanın sıcak olmasına rağmen battaniyeye sarılmış halde CNN yapımcısına yaşadıklarını aktardı ve annesinin saldırıdan bu yana uyuyamayan kızının travma geçirdiğini söylediği ifade edildi. Annesinin ayrıca mucize bebek dediği miahın karnında bir tümörle doğru, doktorların kendilerine fazla yaşamaz dediği halde 3 yaşında tümörü çıkarmak için kapsamlı bir ameliyat geçirdiği bilgisini paylaşarak, şimdi mucize bebek ifadesinin doğru olduğuna daha fazla inanıyorum dediği aktarıldı. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Güsülen port. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0.50 57'ye 57 kadar değerli izleyenler. İstanbul'a geliyor ve mutlu son anlaşma tamam değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Fenerbahçe'den mutlu sona ulaştı. George George Jesus ile her Fenerbahçe Teknik direktörü konusu nihayete ebardı. Sezonun ikinci yarısında İsmail Kartal ile devam eden Fenerbahçe ile düğüm çözüldü. Portekizli teknik adam önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Sosyal medyada bu haberin duyulmasını adına Fenerbahçe taraftarlar adeta bayram etti. Yeni sezonda Teknik Direktörünün kim olacağı bilmezliğin sözü çözmesiyle mutlu olan taraftarlar bir hayli mutlu durumda. İşte tüm detaylar. Fenerbahçe. Son dakika, Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağlandı. İstanbul'a geliyor. Son dakika, Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağlandı. İstanbul'a geliyor. Son dakika haberleri, Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusu nihayete vardı. Sezonun ikinci yarısında İsmail Kartal ile devam eden Fenerbahçe'de düğün çözüldü. Portekizli teknik adam, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Sosyal medyada bu haberin duyulmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar adeta bayram etti. Yeni sezonda teknik direktörün kim olacağı bilinmezliğinin çözülmesiyle mutlu olan taraftarlar bir hayli mutlu durumda. İşte tüm detaylar. Son dakika haberleri. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jorge Jesus'la mutlu sona ulaştı. Kortekizli teknik adam önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği anlaşma sonunda tamamlandı. Tecrübeli teknik adam transfer görüşmelerini yapmak için de yardımcılarına talimat verdi ve çalışmalara başladı. Son dakika, Jorge Jesus Fenerbahçe'de. Sport Toto Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Jorge Jesus'la mutlu sona ulaştı. Sarılı-Civertliler Kortekizli Hoca ile anlaşma sağladı. Jorge Jesus önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacak. Resmi açıklamanın da yakın bir zamanda yapılması bekleniyor. Jorge Jesus ya da İsmail Kartal. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni teknik direktörün Jorge Jesus ya da İsmail Kartal olacağını açıklamıştı. Sarıdağ İvertilerin Başkanı açıklamasında, çalışabileceğimiz iki bocalar. Biri İsmail Kartal, biri de Jorge Jesus. Kimi seçersek seçelim. Taraftarlarımız yine mutsuz olacak. Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir kullanlama var. 2,5 aydır takım üzerinde çalışıyor ifadelerini kullanmıştı. Pazartesi açıklayabiliriz. Ali Koç, aynı programda yeni teknik direktörün açıklanma tarihi olarak ise, pazartesi günü yeni teknik adamı açıklayabiliriz diye konuşmuştu. Jorge Jesus kimdir? 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Zorge Fernando Pinheiro Jesus, profesyonel futbol kariyerine 1973 yılında başladı. Sporting DP, Farense, Benfica Castelo Branco ve Belenenses gibi ekiplerin formasını giydi. Teknik direktörlük kariyerine 1989 yılında Amor'a takımıyla başlayan Zorge Jelbus teknik direktörlük kariyerinde, Vitória de Glimares, Sporting DP, Benfica ve Flamengo takımlarını çalıştırdı. Cesus'un başarıları. Portekiz Şampiyonluğu 3 kez. Portekiz League Kupası 6 kez. Brezilya Süper Kupası 1 kez. Brezilya Kupası 1 kez. Copa Libertadores 1 kez. Sudamericana 1 kez. Portekiz Süper Kupası 2 kez. Suudi Arabistan Süper Kupası 1 kez. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hadi. Ana haber bürtülümüz devam ediyor Oraya Yaklaşık 0057'ye kadar değerli canlı Camiyada o uyusma açıkladı Mini takıma çağırdım ama gelmedi dedim Stefan Kuns'tan Flash Özel geldi Takım Teknik Direktörü Stefan Kunz Milli takım kamp öncesi Riva'da basın toplantısı düzenledi. Kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulunan Kums, flash ifadeler kullandı. Milli takıma oyuncuları çağırdıkları ve her zaman olumlu cevap almadıklarını söyleyen Kums, örneğin Mehmet Can Aydın, kendisini milli takıma çağırdım ama gelmek istemedi. Kendisini hazır hissetmediğini ve şimdilik gelmek istemediğini söyledi dedi. Stefan Kuntuz'dan plaj sözler. Milli takıma çağırdım ama gelmedi. A. Milli takım teknik direktörü Stefan Kult, milli takım kampı öncesi Riva'da basın toplantısı düzenledi. Kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulunan Kultist plaj ifadeler kullandı. Milli takıma oyuncuları çağırdıklarını ve her zaman olumlu cevap almadıklarını söyleyen Kult, örneğin Mehmet Can Aydın. Kendisini milli takıma çağırdım ama gelmek istemedi. Kendisini hazır hissetmediğini ve şimdilik gelmek istemediğini söyledi dedi. A-Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kunt, Riva'da basın toplantısı düzenliyor. Kadro tercihleri hakkında konuşan Kuntz'un sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kazandıkları kupalardan ötürü tebrik ederim. Trabzonspor'un ve Sivasspor'un kazandıkları kupalardan ötürü tebrik ederim. Ayrıca Fenerbahçe ve Konya Sporu da Avrupa Kupaları için tebrik ederim. Şu anda 20.224 Avrupa Şampiyonası dosyasını açmış durumdayız. Bizleri karmaşık bir süreç bekliyor ancak Uluslar Ligi arka kapıdan Avrupa Şampiyonası'na gidiş yolu açıyor. Bu ülkenin en büyük oyuncularından biri olmak istiyorsanız şu anda tatilde değil de milli takım kampında olduğunuz için gurur duymalısınız. Burak'tan sonra yeni bir hiyerarşi var. Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak. Çağırdım ama gelmek istemedi. Örneğin Mehmet Can Aydın. Kendisini milli takıma çağırdım ama gelmek istemedi. Kendisini hazır hissetmediğini ve şimdilik gelmek istemediğini söyledi dedi. Yolayı getiriyoruz. Milli takıma yolayı getireceğiz. Avrupa'da olanlarla Türkiye'de olanları karşılaştırırsanız. Avrupalı çocuklar 13-14 yaşından beri spor psikolojisi ya da mental anlamda eğitim görüyorlar. Bu konular en az taktiksel konular kadar önemli. ve Real Madrid e daha kötü taktiğe sahip olduğu için değil daha kötü bir psikolojiye sahip olduğu için kaybetti. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor açıklaması. Orta sahada çok fazla oyuncum var. Orkun, Salih, Hakan, Durun O bölgelerde dört oyuncu tercih ettik. Şu anda bu dört oyuncunun Mert Hakan'dan daha üstte olduğunu düşündük. Aralarında çok küçük farklar vardı, ona göre karar verdi. Karşımdakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi. İrfan Can ve Emre Nur için milli takım kapısını açık tutuyorum. Yunus Akgün çok değerli. Yunus Akgün'ün bu sezon Kasımpaşa maçında gösterdiği performans beni çok etkiledi. 10 kişi kalmalarına ve maç 3-0 olmasına rağmen sürekli bir şeyler yapmayı denedi. Ayrıca Galatasaray'a gol atıp sevilmemesi de benim Türk milli takımında görmek istediğim oyuncu karakterine uyuyor. Milli takımda olmayı hak etti. Erdi, Fenerbahçe'nin en iyilerindendi. Erdi, bize taktiksel varyasyon imkanı sağlıyor. Sağ bek, sol bek ve bir mevkiyle daha oynuyor. Onu daha önce Almanya'dayken izlemiştim. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularındandı. Neden FIFA sıralamasında onlardan üstte olduğumuzu göstermeliyiz? FIFA sıralamasına baktığımızda rakiplerimizin kolay olduğunu düşünebilirsiniz ancak benim hedefim Faroy Adaları, Litvanya veya Luxemburg maçlarında rakip oyuncuların benim oyuncularımdan mental olarak daha iyi görünmesini istemiyorum. Neden FIFA sıralamasında onlardan üstte olduğumuzu göstermeliyiz? Üçlü savunma işe yarayabiliyor. Bizim için bu maçlar dörtlü ve üçlü sisteme geçişte belirleyici olacak adım adım geliştirip ileriye taşımaya çalışacağız. Futbolda 2026'yıya kadar düşünmek çok uzun bir süre. Ama iyi bir temel kurmalıyız. Üçlü savunmanın işine yarayabileceğine dair ilk işaretleri görmeye başladık. Bizim bu tarz değişik taktikleri uygulayabilme yeteneğimiz olmalı ki güçlü ekiplere karşı elimizde bir silah daha olsun. Bu akşamdan itibaren burada yeni bir bölüm açtık. İlk olarak Avrupa Şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. 2026 yıya kadar plan yapmak futkolarım bu değil. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0050 kadar değerli izleyenler. Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama geldi. 5 yaş altı. Alkörkü, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülke görülen nedeni bilgisiz hepatit virüsünün bulaştır, bulaştığı çocuk sayısının ve ölüm oranının yükseldiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nden DSÖ, korkutan hastalık açıklaması: Gizemli hepatit vakaları artıyor. Dünya Sağlık Örgütü DSR... İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısının ve ölüm oranının yükseldiğini açıkladı. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'dan 26 Mayıs'a kadar merkeze raporlanan vakaların incelenmesi sonucu mevcut durumda 33 ülkeden 650 vakanın doğrulandığı kaydedildi. Vakaların çoğunluğuna sönün Avrupa bölgesi ülkelerinde rastlandığı ve sadece İngiltere'de 222 vakanın görüldüğü bildirildi. Virüsün bulaştığı 6'yı çocuktan 38 karaciğer iflası geçirdiği ve karaciğer nakli ameliyatına alındığı kaydedildi. Vakaların %75-4 5 yaş altında olduğu ve yaş ortalamasının 1 ay ile 16 yaş arasında değiştiği belirtildi. Adenovirüsün neden olma ihtimali yüksek. Gizemli ipatite adenovirüsün sebep olabileceği varsayımının güçlü olmasına rağmen virüsün etiolojisinin henüz tespit edilemediği vurgulandı. Vakalardan 181 indi adenovirüs, 188 de COVID-19 bulunduğu aktarıldı. Virüsün yayılmasına karşı çocuklara basit hijyen kurallarını sıkça uygulama, kalabalık yerlerden uzak durma, öksürük ve hapşırıklarda ağız ve burnu kapatma ve temiz su içme tavsiyelerinde bulunuldu. Nedeni bilinmeyen, tarılık, ithal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, bir ay 16 yaş arasındaki çocuklarda gözü yoruluyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Temmuz ayını işaret ederek duyurduk. Felaketin büyüklüğü. İnvandiya'dan tüm. Ana haber terimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.7'ye kadar değerli izleyenmiş. Beyazıt'taki çatışmalar önemli gelişme yaşandı. İstanbul Beyazıt'ta yan yana bunlar iş yerleri çalışım, çalışanları arasında çıkan çalışmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir kişinin öldüğü 11 polis alt kişinin ise yaralandığı çatışmaya ilişkin 18 kişi tutuklandı. Beyazıt'taki çatışmada yeni gelişme. Çok sayıda kişi tutuklandı. İstanbul Beyazıt'ta yan yana bulunan iş yerleri çalışanları arasında çıkan çatışmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir kişinin öldüğü biri, polis 6 kişinin ise yaralandığı çatışmaya ilişkin 18 kişi tutuklandı. İstanbul Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü biri, polis 6 kişinin ise yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 18'i tutuklandı. Beyazıt, çadırcılar sokakta yan yana bulunan işyerleri çalışanları arasında 23 Mayıs pazartesi günü ölen saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere açılan ateş sonucu polis memuru ete ağır şekilde yaralandı. Dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaya ilişkin 28 kişiyi gözaltına alındı. Tesadüfen bulunduğu olay yerinde vurulan, dizilerde rol alan Kamrah Dadaşzade, 53, dün hastanede hayatını kaybetti. Hasayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan 28 şüpheli, bu sabah saatlerinde işlemlerinin ardından çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 kişi tutuklandı. Savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından 21 şüpheli kasten öldürme ve kasten silahla yaralama suçundan tutuklanma talebiyle, bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi su ceza hakimliğine sevk edildi. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, firari olan 5 şüpheli için ise haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Tutuklanma talebiyle sevk edilen 21 şüpheliden birinin ise hastanede polis gözetiminde olduğunu öğrenildi. Tutuklamaya sevk edilen 21 kişiden bir tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DDA <gülüyor> <gülüyor> Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Uşakta bıçaklı kavga, 1 kişi öldü. Erdoğan'dan sert tepki. Kimlerle pazarlık yaptıkları ortaya çıkacak. Dana ve leminden tablo. İnsanlarda hayati tehlikesi var. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor, Astroloji ve Magazin'den siyaset Haber süpürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık 0077'ye kadar değerli izleyenler.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 Son 24 saatte Türkiye'de 940 kişi koronavirüse yakalandı, 4 kişi ise hayatını kaybetti. İşte koronavirüs verileriyle ilgili son durum. Son dakika. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs -19, salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 27 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 334.252 Covid-19 testi yapıldı, 940 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nun covid 19 TR adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 134.252 Covid-19 testi yapıldı, 940 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1.237 oldu. İşte güncel koronavirüs tablosu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147.717.865 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az 2 doz aşın yaptıranların oranı en yüksek olan; Osmaniye, Ordu, Amasya, Mula, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı. A. 26 Mayıs Koronavirüs Tablosu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. A ve devam ediyor yapışı 0 0 0 0 0 0 <gülüyor> Benden birçok pisliği aldığına inanmıyorum dedi ve üzen haber geldi. Bilir Kalkavan'ı üzen haber. Benden birçok pisliği aldığına inanıyorum. Hamdi Hakan'ın paylaşımıyla kansere yakalandığı ortaya çıkan Bilir Kalkavan kedisinin ölümüyle sarsıldı. Bilir Kalkavan kedisini paylaşarak benden birçok pisliği aldığına inanıyorum notunu düştü. Kansere yakalanan Bilir Kalkavan... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. 18 yıldır baktığı kedisi korsanı kaybettiğini duyuran paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Benden birçok hastalığı aldığına inanıyorum. Paylaşımına 18 yıldır bana hayat arkadaşlığı yapan korsanımı iki gün önce cennete uğurladım. Bunca kediye hizmet etti. Bu kadar efendi, yumuşak, sevecen bir kedi görmedim. Kediler şifacıdır. Korsanın sağlığı tam bir 15 sene önce bozulmaya başladı benim hastalığımın başladığı zamana denk geliyor ve benden birçok pisliği aldığına inanıyorum sayesinde bu kadar kolay atlatıyorum ardında kalan altı kedimiz ve kendi adımıza korsanı hep minnetli anacağız. acı çekmiyorum Çünkü kedilerin ortalama önlü 15 senedir korsan sınırları zorladı ve 18 sene kalmayı başardı özleyeceğim o kadar notunu düştü Ana sayfaya dönmek için tıklayınız 27 Mayıs sürdüm orada eleme adayı kim oldu? Kaç nesil onunla büyüdü? Son halini gören inanamadı. Ana Haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 0057'ye kadar değerli izleyenler. Günün videosuna benim kucağında bebeği görenler inanamadı. An be İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü. Bebeğin canını hiçe saydı. İstanbul Sultanbeyli'de bir koluyla sürdüğü bir sikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motor sürücü görenleri şok etti. Sürücün, bebeğin ve kendisinin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi. Kolay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddaya göre. Bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeyken bir konuyla motosikletini kontrol etmeye çalıştı. Diğer konuyla da üstlük kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı. Akan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını içe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi. Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kuşakta bıçaklı kavga, bir kişi öldü. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt. Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi bile kaçırtamadınız. Öldürüyor diye bağırarak marketten kaçmışlar. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.57'ye kadar. Yaşandı. Uzun süre şok yaşadım dedi. Detaylar haberimizde. Aydın'da ufo panik. Uzun süre şok yaşadım. Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişi ufo gördüğünü iddia etti. Ufoya benzettiği cismi cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, uzun süre şok yaşadı, korktu, gözeme uyku girmedi dedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı ufo olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık kuzmesini cep telefonu ile kayda aldı. Uzun süre şok yaşadı. Olay, Şirin mahallesi'nde sabaha karşı. Meydana geldi. 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı. Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, kufa olduğunu iddia ettiği cisimi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı. Işık buzresini saniye kayda alan Kocaman, uzun süre şok yaşadı, korktu, gözeme uyku girmedi dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı. İndir. ana sayfaya dönmek için tıklayınız dakikalarca burada kurtarılmayı bekledi bu öp döner bir Türk mirası restoran ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 007'ye kadar değerli izleyenler 5 yaşında kızın kulağında bakın ne çıktı karınım ağrıyor dedi babası fark etti değerli izleyenler Küçük çocuk karnının ağrıdığını söyledi. Babası kulağını görünce hastaneye koştu. Malatya'da 5 yaşındaki Asel Özdemir ailesine karnının ağrıdığını söyledi. Küçük kızın babası kızının kulağını görünce şoke oldu. Asel hemen hastaneye kaldırıldı. Kulağına kene yapışan 5 yaşındaki küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Olay, 17-45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağrısı şikayeti olan 5 yaşındaki Asel Özdemir'in kulağına yapışmış halde bir keneyi gören babası bir yakınının özel aracıyla ile Aseli Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırdı. Buna da doktorlar tarafından yapılan müdahale ile küçük kızın kulağındaki kene alınırken, Asel Özdemir'in hastanedeki tetkiklerine devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili açıklamada bulunan küçük kızın babası Ali Seydi Özdemir, Yeni küçük kızın karın ağrısı şikayetinde bulunması sonrasında fark ettiklerini belirterek, tetkikler sonrası asilin taburcu edilmesini beklediklerini söyledi. İndia, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde tıklayınız. Tık... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 007'ye :00 e kadar. Değerli izleyenler... Caddede birleşeğine düşüren olay yaşandı. Herkes oraya koştu ancak bakın dost, oldu. Herkesin gözü önünde dehşete düşüren olay. Henüz 16 yaşındaydı. Atay'ın İskender'in ilçesinde çevredekilerin çahit olduğu kahreden bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Melike G. Etüt merkezinin 3. kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Melike'nin pencereye çıktığını gören caddedekiler genç kızı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melike, yaşamını yitirdi. Denkşete düşüren olay Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Kulu Cami ile Kanatlı Caddesi kesişiminde bulunan etik merkezi penceresinde Melike'yi görenler o tarafa yöneldi. Pencerenin altında toplananlar kendini boşluğa bırakan Melike'yi yakalamaya çalıştı. Ancak genç kız yere düştü. Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asfalt zemine düşen Melike G'yi, çevredekiler vakit kaybetmeden özel bir araçla hastaneye yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Melike G, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın düşme anı ve çevredekilerin yakalamaya çalıştığı anlar bu sırada havada olan drone kamerası ile görüntülendi. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici harcamaları arttı. Ana Haber Bülterimiz devam ediyor yaklaşık 007'ye kadar. Restoranda izdiham yarattı. Kuyruğun sonu görünmedi. Bu et döner sadece bir. Bu et döner bir Türk Lirası. Restoranda izdiham yarattı. uygun sonu görünmedi. Samsun'daki bir restoranın açılışa özel olarak 20 Türk Lirası değerindeki et dönerin fiyatını bir Türk Lirası yapması restoranda izdiham yarattı. Kampanyayı duyan vatandaşlar bir TL'ye döner almak için 300 metrelik buyuru konuşturdu. Restoran sahibi ise 100 kilonun üzerinde döner kesildi belirtti. Samsun'un Atakum ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Yeni faaliyete geçen bir restoran açılışa özel 20 Türk Lirası değerindeki et dönerin fiyatını 1 Türk Lirası yaptı. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı. Metrelerce kuyruk. Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise öğrenci olduklarını ve fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti. Kazancımızı hakla paylaşıyoruz. 100 kilonun üzerinde dönerin kesildiği ve vatandaşların ek döner almak için sıraya girdiği restoranın sahibi Halil İbrahim Geçer. Arada bu şekilde kampanyalarımız olacak. Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz. Ayda iki sefer bu şekilde kampanyalar yapmayı planlıyoruz dedi. İlla. Ana sayfaya dönmek için tut. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 007'ye kadar değerli izleyenler. Artık hiçbir turnuvada bekleyen oldu. UEFA işi bitirdi değerli izleyenler. Son dakika. UEFA'dan Ukrayna ve Belarus kararı. Artık hiçbir organizasyonda. UEFA icra komitesi, Belarus ve Ukrayna'dan Avrupa kupalarına katılan takımların UEFA müsabakalarında birbirleriyle eşleşmelerini engellemeye karar verdi. UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Bugün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle karşılaşmalardaki güvenliğin sağlanamayacağından endişe duyuldu ve maçların sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için Ukrayna ve Belarus takımlarının bir sonraki duyuruya kadar eşleşmeyecekleri belirtildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sahalarda ender görülen olan. Fatih Terim yarın resmen geri dönüyor. Galatasaray kümede bilirdik. İlk yorumu sen ya. Bu teklifi reddetmek yürek ister. Takım. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor, Astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek... Ama haber bir devam ediyor yaklaşık 007'ye kadar. Değerli izleyenler, ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu yaptığı işi açık Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Erden Baş yeni işini duyurdu. Çok sayıda dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Erden Baş, geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletlerinde taşındığını ve ailesiyle birlikte yaşamını orada sürdüreceğini duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletlerindeki yeni hayatından sık sık paylaşımlar yapan Baş, yeni işini de açıkladı. Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte şirkette kuran Erden Baş, oyunculuğunu artık Amerika Birleşik Devletlerinde sergileyecek. Ayrılsak da beraberiz, Rating Hamdi, Çocuklar Duymasın ve 80'ler gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Green çekilişini kazanan Baş, New York'ta yaşamaya başladı. Oyunculuk dışında iş yapmayacağım. Ünlü oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yaşamı hakkında YouTube ve Instagram'dan içerikler paylaşıyor. Erdem Baş, Amerika Birleşik Devletleri'ne gider gitmez yeni işi için kolları sıvadı. Baş, Amerika Birleşik Devletleri'nde oyunculuk dışında bir iş yapmayacağını ve kendi mesleğini devam ettireceğini söyledi. Türkler için tiyatro oyunu sahneleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türklerin en yoğun olarak yaşadığı Casi bölgesinde, arkadaşlarıyla birlikte şirket kuran Baş, tiyatro gösterilerine başladı. Sosyal medya hesabından yeni hayatını ve işini anlatan Erdem Baş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türklere yönelik tiyatro gösterileri yapacağız. Şehir şehir dolaşıp oyun sergileyeceğiz. Ayrıca Türk topluluğunun çocukları için de oyunculuk eğitimleri vereceğiz dedi. Oyunlarına başlayan Baş, Orlando'da sahneleyeceği ormantik komedi oyunundan bir görseli 29 Mayıs Orlando'da ormantik komedi oyunumuzla sahnedeyiz. Çok heyecanlıyız notuyla paylaştı. 44 yaşında baba oldu. Atı yandan Erdem Baş, kendisi gibi oyuncu olan Servet Sudeniz ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz ay kızları Rayı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma sevincini yaşamıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sırgılor Anılberk Vaki Ekim'dir. Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. <gülüyor> Yaklaşık 0057'ye kadar değerli izleyenler. Ekipler fark etti. Doğadan toplanması yasaklandı. Dudak uçuklatan para cezasına çarptırıldılar. Nesli tükenme tehlikesi altında. Doğadan toplarken yakalandılar. Dudak uçuklatan para cezası. Zongundak'ın Ereğli ilçesinde nesli tehlikede olan salep soğanı toplayıcılarına büyük ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince... Salih Soğan'ı topladığı tespit edilen kişilere 438.372 Türk Lirası para cezası verildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar DKMT Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü ekiplerince nesli tehlike altındaki Salih soğanları toplayan 4 şahsa 438.372 Türk Lirası para cezası kesildi. Mayıs ayı içerisinde kolluk kuvvetlerince İki ayrı bölgede gerçekleştirilen üretim kontroller sırasında, çuval içerisinde 41,5 kilogram salep sualı ele geçirildi. Büyük ceza Yakalanan şahıslara, D.K.M.T. Zonguldak Şube Müdürlüğü'nce 2872 sayılı çevre kanununa muhalefetten, her şahsa biyolojik çeşitliliği tahrip etmeleri nedeniyle 109.593 lira olmak üzere toplam 438.372 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salep soğanları söküldükleri doğal ortamlarına dergi MHP Zonatçı ve Mügürlüğü personellerince yeniden dikildi. Doğadan toplamak yasak. Salep soğanları, nesli tehlikede olan yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye, cites, göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunuyor. Koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor. Bildi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Uşakta bıçaklı kaldı. Bir kişi öldü. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 0 diye diye kadar devam edecek. Bu arada... Hmm. Araç sahiplerine kötü haberimiz var. Çünkü çifte zam geldi. Araç sahiplerine kötü haber de geldi. Son dakika. Araç sahiplerine kötü haber. Benzin ve motorine zam geldi. Akaryakıt fiyatları. Son dakika haberi. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Petrol fiyatları ve dolar tl kurundaki yükseliş sonrası benzine ve motorine bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan fiyatların ardından benzin 25 lirayı geçti. Son dakika, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorun ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına yine çifte zam geldi. Benzin 25 lirayı geçti. Benzine 70 kuruş, motorine ise 1 lira zam geldi. Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamların ardından İstanbul'da benzinin litresi 251 liraya, botorinin litresi ise 24.45 liraya yükseldi. Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurumdaki değişiklikler vaz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbestliği nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Son dakika, dün gecenin ardından benzin ve motorine bir zam daha. Benzin fiyatları 25 yıl geçebilir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız bakan kurumundan kira artışı ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.57'ye kadar değerli izleyenler ünlü oyuncudan şok eden paylaşım geldi şu anda akıl hastanesindeyim dedim bir Gert'ın yıldız ismi Rabi'yi Berkırdağ'ın şok eden paylaşım geldi şu anda akıl hastanesindeyim dedim Wilgerton'un Yıldız ismi Ruby Barker'dan şoke eden paylaşım. Şu anda akıl hastanesindeyim. Netflix'in rekortmen dizisi Wilgerton'un Yıldız ismi Ruby Barker'dan sevenlerini şaşırtan bir paylaşım geldi. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımla bir süredir ruh sağlığını korumak için bir mücadele ettiğini açıkladı. Netflix'te yayınlanan Wilgerton adlı dizide canlandırdığı karakterle tanınan 25 yaşındaki oyuncu Ruby Barker, Dünden bu yana Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gündemdi. Barker, 230 binin üzerindeki takipçisine seslendi ve ruh sağlığındaki sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı. Genç oyuncu şunları söyledi, herkese karşı dürüst olmak istiyorum. Bir süredir bir mücadele içindeyim. Şu anda hastanedeyim, yakında taburcu olacağım. Ve umarım ki hayatıma devam edeceğim. Benim için her hafta ruh sağlığı haftası. İngiltere'de 9 Mayıs ile 15 Mayıs arasında gerçekleşen ruh sağlığı farkındalık haftasına da gönderme yapan Ruby Barker, Instagram takipçileriyle paylaştığı videosuna bir mesaj eşliğinde sayfasında yer verdi. Genç oyuncu benim için her hafta, ruh sağlığı haftası. Bir süredir takipçilerime karşı tamamen dürüst olmadığımı hissediyorum. Şimdi tamamen şeffaf olma zamanı. Rigerton dizisinde rol aldığından bu yana bir mücadele içindeyim. Beni desteklediğiniz ve sevginiz için teşekkür ederim diye yazdı. Sonra da videosunda durumu ayrıntılı bir biçimde anlattı. Fakat Barker, sorununun ne olduğunu tam olarak açıklamadı. Başkalarına cesaret vermek istiyorum. Barker, bu iyi yapma sebebini de başkalarına cesaret vermek istiyorum diyerek ifade etti. Sonra da şunları söyledi, eğer siz de bir mücadele içindeyseniz, lütfen kendinize bir iyilik yapın. Kendinize fazla yüklenmeyi bırakın, bir mola verin. İnsanlar bana sürekli kendime fazla yüklenmememi söylerdi ve ben bunun gerçekten ne anlama geldiğini bilmezdim. Dünyanın yükünü sırtında taşıyordum. Billie Eilish dizisinde Marina Tsvetkova, Vladimir Marina Dranek rolüyle dikkat çeken ünlü bir varker içinde biriken travma yüzünden yardım almadan önce kendisini öfke dolu, sinirli ve kızgın hissettiğini söyledi. Sonra da şunları ekledi. Bütün dünyanın yükünü sırtında taşıyordu. Hayatta kalmak istiyorum ve hayatta kalacağım. Genç oyuncu takipçilerine seslendiği videosunda iyi bir hayata ve iyi bir kariyere sahip olmak için sabırsızlandığını söyledi. Hayatta kalmak istiyorum. Hayatta kalacağım. Siz de öyle dedi. Barker, rol aldığı dizinin yapımcılarına da kendisine destek oldukları ve bir anlamda hayatını kurtardıkları için teşekkür etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Vladimir onun mert vadi kimdir. Amile kalmak şoke eden tavsiyeler. Herhalde zeynep haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sistemimiz olan Haber tarikhaber.com bekler sistemimizde yer alan reklamlarda tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir e, Türkiye'de uyanmak dileğiyle